Bugün 6 Nisan 2023 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Terazi Burcu'nda ilerleyen ay sabah 7.35'te Koç Burcu'ndaki güneşle karşı açı yapacak ve 16 derece Terazi Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Terazi Burcu'nun temsil ettiği ilişkiler, işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler, siyaset, diplomasi, adalet, hukuk, danışmanlar, rakipler, açık düşmanlar, sanat ve estetik gibi alanlarda gündemlerimiz oluşabilir. Gerek kişisel, gerekse toplumsal alanlarda önemli yol ayrımları ve dönüşümlerle karşılaşabiliriz terazi burcu dolunayı ilişkiler ortaklıklar ve evliliklerde süregelen ihmal edilmiş sorunlar varsa bunları daha görünür hale getirerek bazı yol ayrımlarına neden olabilir Önce burçlar koç terazi yengeç ve oğlakla kişisel doğum haritalarında bu burçların 12-20 derece aralığında gezegenleri olanlar dolunaydan daha güçlü etkiler alabilirler ay 1542 de koç burcundaki jüpiterle yaptığı karşıt açının ardından boşluğa girecek ay günün geri kalanında boşlukta ilerleyecek akşam saatlerinde duygusal beklentilerimiz artarken kararsızlık ve belirsizliklerde hissedebiliriz aşırı iyimserlik ve özgüvenden kaynaklanan abartılı durumları da kontrol etmekte fayda var sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun